Herkese selamlar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlere simülasyon teorisinden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Matrix filminden sonra oldukça çok konuşulmaya başlandı ve 2015 yılından bu yana çeşitli bilim adamları ''Yaşadığımız evren tamamen simülasyondan ibaret'' diyerek bu konuyu biraz daha geniş kitlelere duyurdu. Ben de bu videomda sizlere simülasyon teorisinden bahsedeceğim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi de yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Hadi hazırsanız videomuza geçelim. Kök olarak Latinceden gelen simülasyon kelime olarak yapar gibi görünmek, taklit etmek anlamlarını taşıyor. Gerçek hayatta uygulanacak bir şeyi genellikle bilgisayar ortamında deneyimleyip sonuçlarına göre kararlar alınıyor. Bir nevi modelleme yapılıyor. Çözüm model demesi. Peki simülasyon teorisi nerelere dayanıyor? Bu konuda savunulan fikre göre bir bilim adamının yaptığı açıklamada birey televizyonda herhangi bir ülkedeki iç savaşı izlerken herhangi bir tuvalet kağıdı reklamıyla aynı duyarsızlıkla izliyor. Yani orada bir iç savaş görüntüsü gördüğündeki ifadesiyle tuvalet kağıdı reklamı gördüğündeki ifadesi aynı oluyor. Ve hemen akabinde televizyonu kapattıktan sonra o bölgedeki iç savaş haberi devam etse bile veya orada gerçekten o olay yaşansa bile onun için bitmiş sayılıyor. İşte bireyin yaşadığı bu evren simülasyon evreni olarak tanımlanıyor. Her şey görüntülerden ibaret ve cansız her şey o görüntüyü görene kadar yaşanıyor. Görüntü kapandıktan sonra kişi hiçbir şey yokmuş gibi hayatını sürdürmeye devam ediyor. Gelin Elon Musk'ın bu konu hakkındaki yaptığı açıklamaya göz atalım. Okay. It's not the sexiest conversation. Are we in? Are we in? Um, and remember, like, the, the, the strongest argument for, the, for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think, is the following. That, that 40, 40, 40 years ago, we had Pong. Like, two rectangles and a dot. That right. was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. Mm -hmm. And soon we'll have, you know, virtual reality, I've augmented reality. Um, if you assume any rate of improvement at all, um, then the games will become indistinguishable from reality. Just in, indistinguishable. Um, e even if that rate of advancement drops by 1,000 from what it is right now, um, then you just say, okay, well, we'll let's imagine it's 10,000 years in the future, uh, which is nothing in the evolutionary scale. Um, so. Um, Burada videoyu kesiyorum Elon Musk burada diyor ki Biz öyle bir zaman gelecek ki gerçekle oyunu ayırt edemeyeceğiz diye bir ifade kullanıyor Şimdi sizlere 2021 yılında çıkması muhtemel olan oyunlardan birkaç kesit göstereceğim Bu oyunlar herhangi bir gerçekle alakası olmayan oyunlar tamamen bir simülasyondan ibaret fakat sizler bu oyunu izlediğiniz zaman sanki o görüntülerin gerçek bir görüntü veya bir filmden alıntı olduğunu düşüneceksiniz. Gelin isterseniz o görüntüleri hep birlikte izleyelim. Normal şartlarda bir simülasyon programı 2 veya 3 boyutlu zamanla ilerleyen bir modelle sınırlamalar koyacaktır. Yani simülasyonu kurgulayanlar tarafından çizilmiş sınırların dışına çıkmanız mümkün değildir. Kısacası, Kurgulanmış bir simülasyonun içindeysek eğer yazılımın izin vermediği noktaya yani sınır değerlerin ötesine geçmemiz mümkün değildir. Yaşadığımız bu dünyaya bir simülasyon diyen insanlara o zaman şöyle bir soru yöneltebiliriz. Madem ki simülasyondan ibaret bir dünya var veya bu evren simülasyondan ibaret, bugüne kadar bu evrenin sonunu keşfetmiş bir insan yok. Yani evren... Sadece bunu dünya olarak algılamayın uzaydan bahsediyorum ve uzayın sonsuz olduğu da bilim adamları tarafından doğrulanmış bir gerçek. Fizikte var olan kurallar üzerine düşündüğümüzde ise çevremizde bir takım sabitleri kabul ederek ilerleyebiliyoruz. Mesela sabit olan ışık hızını değiştiremiyoruz. Yani ışık hızını arttıramıyor yahut azalttıramıyoruz. Aynı şekilde kuantum mekaniği için çok önemli bir yer teşkil eden, Planck sabiti üzerinde de herhangi bir oynama yapmak mümkün değil. Gerçekliğin bir illüzyon olduğuna dair geçmişte uzun felsefi ve bilimsel teoriler öne sürülmüştür. Simülasyon argümanı ilk olarak 2001 yılında Nick Bostrom tarafından öne sürülmüştür. Bostrom ve diğer yazarlar simülasyon argümanının geçerli olduğuna dair ampirik verilerin mevcut olduğunu öne sürmüştür. Bu konuda 2012 yılında Almanya'nın Bonn Üniversitesi'nde de deneyler yapılmış ve sonuçlar simülasyonlarda olması gereken üst enerji sınırlarına işaret etmiştir. Hepimizin kulağına bir yerlerden çalınmıştır Matrix filminin sadece kurgudan ibaret oluşmadığını. Bizlerin bilmediği araştırmaların devam ettiği ve bu araştırmaların sonuçlarının ufak bir yansıması olarak da Matrix adında bir filmin yapıldığı. Haksız bir beklenti olduğunu da düşünmeyen birçok insan var doğrusu. Filmde yapay olarak oluşturulan bilinçler ve insan beynine gönderilen elektromanyetik dalgalar sonucu yaratılan bir evrenden bahsediliyordu. Filmde simüle edilmiş bir evren yaratılmış ve o evren kontrol altında tutuluyordu. Tıpkı... Simülasyon teorisinin bizlere anlatmak istediği gibi. Yani simülasyon teorisinin aslında tam olarak ne demek olduğunu anlamak için Matrix filmini izlemek mantıklı bir şey olabilir. Ve bunun akabinde de Matrix yeni bir film çıkaracağını yani Matrix'in yenisinin çıkacağını söylediler. Ve bunun konusunun tamamen evrenin simülasyon teorisi üzerine olacağını söylediler. Yani o filmde... Biz simülasyon teorisinin varlığını tartışmak üzere çekilmiş olan bir filmi izleyeceğiz. Peki senin bu konu hakkındaki görüşlerin ne? Günden güne yapay gerçeklik artarken, bilgisayar oyunları gerçekle ayırt edilemez düzeye gelmişken ve sanal gerçeklik birçok alanda etkisini gösterirken, tıp alanında bile sanal gerçeklik kullanılmaya başlanmışken, robotlar, cihazlar, manyetik cihazlar hayatımızın bu kadar içerisindeyken ve günden güne Hızlı bir şekilde artışını sürdürürken acaba biz bir simülasyon evreninde mi yaşıyoruz? Bu konu hakkındaki görüşlerini de yorum olarak belirtmeyi unutma. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse aşağıdaki butonlardan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve abone olduktan sonra da zil butonuna tıklamayı unutmayınız. Bu videomda sizlere simülasyon teorisini kaba bir şekilde anlatmak istedim. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.